Bugün 18 Ağustos 2022 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Boğa burcundaki ay güne sakin ve pratik enerjiler veriyor. Keyif ve konfora yönelik eğilimlerimiz bugün öne çıkarken sevdiklerimizle bir arada olmak, güvenli ve sakin bir gün geçirmek isteyebiliriz. Öğle saatlerinde ay Boğa burcundaki Uranüs'le kavuşarak hızlı gelişmelere ve sürpriz durumları neden olabilir. Öğle saatlerinden itibaren zihinsel enerjimiz güçlenirken yeni şeyler öğrenme konusunda da daha hevesli olabiliriz aynı anda birçok konuyla ilgilenebilir yeni bilgiler öğrenebiliriz iletişimin kuvvetlenmesi sosyal ilişkileri de canlandırabilir kısa uzun seyahatler yakın çevremizdeki kişilerle ilgili konular günü hareketlendirebilir gireceğimiz ortamlarda yeni kişilerle tanışabileceğimiz gibi bize yakın kişilerle yeni fikirler paylaşabiliriz bugün Aslan burcunda ilerleyen Venüs ve Koç burcundaki Jüpiter arasındaki üçgen açı etkinleşiyor İyimser ve şanslı enerjilerle ilişkiler, aşk, sosyal yaşam, sanatsal ve eğlenceli konulardan keyif alabiliriz. Özgüvenimiz artarken yaratıcı yeteneklerimizde dikkat çekebiliriz. Romantik ilişkilerde de gün genelinde fırsatlar karşımıza çıkabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.